Bu videoda görsel algının işlenmesinden bahsedeceğiz. Beynimiz baktığımız şeyleri nasıl algılayabiliyor? Vücudumuzun sağ kısmı beynin sol kısmı tarafından, sol kısmı da beynin sağ kısmı tarafından kontrol ediliyor. Peki görme denilen şeyde bu nasıl oluyor? Bu dikdörtgeni tüm görüş alanımız gibi düşünelim. Bu iki gözde dikdörtgenin ortasına odaklanırsa Sadece şu iki rengi görürler. Sol görüş alanından gelen ışık, göz yuvarlarına ulaşır. Göz merceği bu ışığı biraz kırar ve ışık bu gözün sağ kısmına ulaşmış olur. Sol gözün şu kısmıyla, sağ gözün şu kısmı, nazal kısım olarak bilinir. Çünkü burun, iki gözün de tam ortasında bulunur. Gözün dış kısmı da, hem şurada, hem de şuradadır. Bu kısım, gözün şakak kısmı olarak bilinir. Çünkü, şakaklara en yakın bölüm burasıdır. Kısacası, burası şakaklara yakın kısım, şurası da, buruna yakın kısım. Sol görüş alanından gelen ışık, sol gözün nazal kısmına ulaşır. Yine, sol görüş alanından sağ göze gelen ışık, göz merceği tarafından biraz kırılır ve Gözün şaka'ya yakın kısmına ulaşır. Sağ görüş alanından gelen ışığa bakalım. Şuradan gelen ışık sağ göze ulaşır, göz merceği tarafından biraz kırılır ve sağ gözün nazal kısmına ulaşır. Sol göze gelen ışıksa göz merceği tarafından kırıldıktan sonra sol gözün şakak kısmına ulaşır. Peki daha sonra ne olur? Gözler göz siniriyle beynimize bağlıdır. Gözün arka kısmından beynimize ulaşan göz sinirleri vardır. İlginç bir şekilde, her iki gözden de gelen göz siniri, belirli bir noktaya ulaşınca birleşir. Bu noktaya, optik kiazma denir. Bu iki sinir birleştikten sonra, tekrar ayrılır ve beyne doğru yol alır. Optik kiazma birleştikleri yer. Bu bilginin optik ile beynimize nasıl ulaştığına bakalım. Retina, göz yuvarlağının arkasında bir çizgi gibidir. Sarı ışık sol gözün nazal kısmına, sağ gözün şakak kısmına ulaşıyor. Bu bilgi beynimize nasıl aktarılır? Bilgi aksonlar yoluyla gözün arkasına, oradan da göz sinirine gönderilir. Bilgi bu yolu izler ve optik kiazmayı geçerek şu yoldan gider. Yeşil ışık da gözün arkasına gelir, Göz sinirini geçer, fakat diğer ışık gibi karşı yola girmez. Gözün şakak kısmına gelen tüm ışıklar, optik yazmanın bulunduğu yerde yol ayrımına uğramaz. Yeşil ışığın yolunu takip edelim. Sol gözün şakak kısmına gelen ışık, gözün arka kısmından geçerek, göz sinirine ulaşır ve aynı doğrultuda yoluna devam eder. Fakat şu ışık, tam bu noktaya geldiğinde, Karşı yola geçer ve beynimize ulaşır. Bu tam olarak ne yapıyor? Sağ görüş alanından gelen tüm bilgileri alıp beynin sol kısmına ulaştırıyor. Bu beynin sol kısmı, burası da sağ kısmı. Sağ görüş alanından gelen tüm bilgiler beynin sol kısmına ulaşır. Sol görüş alanından gelen tüm bilgiler de beynin sağ kısmına iletilir.